Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Cini bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar bu videomuzun konusu açıklama yanımda e, Loret'i var merhaba Merhaba e, Şimdi arkadaşlar dün bir ban saldırısı yaşadık ve bunun sonucunda 3 kişinin hesabı ve e, Discord sunucumuz senin panelin Discord sunucusu banlandı Bunun sonucunda arkadaşlar senin panelin Discord sunucusunu kurtardık açıklamadaki linkten gelebilirsiniz arkadaşlar. Aile Yeten Chrome YouTube sunucumuzun da elden gitti. Onu da açıklamayı koyacağım arkadaşlar. Yeni açtım. Oraya da gelip bilirsiniz. Şimdi ee, yani tamam sen anlat o kısmı. Şimdi ee, bizim sunucumuzda benim ee, yakın arkadaşım vardı. Yakın arkadaşım benim bizim senin panelin sunucusunda yetkiliydi. E, bir arkadaş var isim vermek istemiyorum. İşte o e, o arkadaşımı banlatmak istiyor banlatmak için bizim sunucudaki bir kanıtını kullanıyor sanırım öyle bir şey oluyor. E, sonra bizim sunucu e, orada yetkili olduğu için ve o, o, oradan e, şikayet edildiği için bizim sunucu da gidiyor Ben biz de kurucu olduğumuz için bizim de etkimiz olduğu için biz de gidiyoruz banlanıyor hesaplarımız O yüzden de e, sunucuyu tekrar kurduk şu an her şey sorunsuz inşallah devam edeceğiz aynı şekilde ve ediyoruz da zaten aynen arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten yeni kurduğumuz sunucuya gelebilirsiniz aynı url discord gc senin palinin comtr neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun yani birkaç gün sonra tekrardan süper bir video gelecek merak etmeyin hoşçakalın bay bay